Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeni videolarla karşınızdayız. Dizlerin yeni sezonu başladı, biz de boş durmayacağız. Bizim de yeni sezonumuz başlamış bulunmakta. Bu video konumuz son 5 yılın en kısa süren Türk dizileri. O zaman başlıyoruz. İlk dizimizin ismi Yeni Hayat, 9 bölüm sürmüştü. İlk bölümü 3 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özdur'un yaptığı senaryosunu ise Elif Osman, Serdar Soydan ve Deniz Büyükkırlı Üçlüs tarafından kaleme alınan e, diziydi. Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayan Ayaydın ve Nilperi Şahin Kaya'nın e, başvurlarını paylaştığı aksiyon ve drama türünde bir diziydi. Dizi 3 Eylül 2020 tarihinde yayına girdi, 29 Ekim 2020 tarihinde ise 9. bölümünde yayından kaldırıldı. İkinci dizimiz ise Kahraman Babam 8 bölüm sürmüştü. Eski adıyla Kırmızı Kamyon olarak bilinen aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yönetmen koltuğunda Osman Kaya otururken senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya yazmaktaydı. İtfaiyecilerin hayatlarını konu alan dizinin başörüleri Görkem Sevinlik, Nilay Deniz ve Usan Çakır paylaşmaktaydı. Dizi 26 Temmuz 2021 yayınlanan 8. bölümü ile final yaparak sona ermişti. Üçüncü dizimiz ise 8 bölüm süren Kağıt Ev, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı yaptığı ve senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı Türk yapımı dramatüründeki televizyon. Dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettaloğlu yer almaktaydı. Dizi 7 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 8. bölümüyle final yaparak sona ermişti. Dördüncü dizimiz ise yaz dizisi olarak bilinen Camtalanlar. Ojo Pictures imzalı yönetmenliği Fehmi Öztürk'ün yaptığı senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı Türk yapımı dramatüründeki televizyon dizisiydi. Dizinin başrollerinde Ben Soral ve Kulay Akaya yer almaktaydı. Dizi 4 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan 8. bölümüyle final yaparak sona ermişti. 5. dizimiz ise Hayati ve Diğerleri. Dizimiz 6 bölüm sürmüştür. Yapımcılığını 1441 Production'ın üstlendiği ilk bölümü 19 Kasım 2017 tarihinde yayınlanan başrollerini Celil Dalçakan, Günay Karacaoğlu, Levent Ülgen, Bülent Çolak ve Bahtiyer Engin'in paylaştığı komedi ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisiydi. Senaryosunu Onur Özcan ve Murat Öztürk'ün kaleme aldığı Metin Valeoğlu'nun yönettiği dizi birinci bölümden sonra yayımdan kaldırıldı. Yedi ay aradan sonra yeni bölümleriyle yayına devam etti ve 17 Temmuz 2018'de yayınlanan 6. bölümüyle final yaparak sona ermişti. Listemizin 6. sırasında ise içimdeki fırtına var. Bu da bu dizide 6 bölüm olarak yayın hayatına devam etmiş. 2017 yılında yayına başlayan bir Türk aksiyon medyam televizyon dizisiydi. İlk bölümü 11 Şubat'ta start TV'de yayınlandı. Dizinin başörülerine Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca, Burak Yaman Türk, Tarık Babutçoğlu ve Mehmet Özgür yer almaktaydı. Senaryosunu yazı Grubu'nun kaleme aldığı yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın yaptı. 18 Mart 2017 tarihinde yayınlanan 6. bölümde düşük reddik nedeniyle final yaparak sona erdirilmişti. Listemizin 7. sırasında ise Ferhat ile Şirin var. Fox TV'de yayınlanan O3 Medya ve Art İstanbul imzalı İlk bölüm 22 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı senaryosunu Savaş Korkmaz'ın kaleme aldığı Tolga Sarıtaş, Cansu Dere ve Leyla Tanlar'ın başrollerini paylaştığı dram dizisiydi. Masalsı bir aşk hikayesinin önündeki engelleri aşmaya çalışan Ferhat ile Şirin'in modern bir bakış açısıyla hikayesi anlatılmaktadır. 27 Aralık 2019 tarihinde final yaparak sona ermiştir. Bizimiz sadece 6 bölüm sürmüştür. Listemizin 8. sırasında ise Bir Annenin Günahı, bu da 5 bölüm sürmüştü bu dizimiz. Limon filmi imzalı ilk bölüm 21 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan yönetmenliğini Filiz Pakman'ın yaptığı Ahmet Yurdakul'un senaryosunu kaleme aldığı Musa Uzunlar, Özge Özberk ve Mert Yazıcıoğlu ve Emre Kanay'ın başvörlerini paylaştırdığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisiydi. Filipinler yapımı bir diziden uyarlanmıştı. Düşük reytingler nedeniyle 19 Aralık 2020 tarihinde 5. bölümüyle final yapamadan yayından kaldırıldı. Listemizin 9. sırasında ise Kaçın Kurası dizisi var. Bu dizimizde sadece 4 bölüm hayat, hayat sürdürebilmiş. 2016 yılında yayınlanmış dizide Selin Şekerci, Serhat Tevaman, İbrahim Kendirci ve Açerya Devrim Yılhan'ın başrollerini paylaştığı dizinin yapımcılığını NTC Medya üstlenmiş ve İnci Babanoğlu yönetmişti. ATV'de yayınlanan dizi reyting canavarına karşı fazla direnememiş ve 4. bölümüyle final yapmıştı. Listemizin 10. sırasında ilişki durumu Evli var. Bu dizide sadece 4 bölüm hayatta kalabilmişti. 2016 yılında MF yapımın yapımcılığını üstlendiği, Çağrı Bayrak'ın yönettiği dizi, Gali Müjde Kalem'e almıştı. Dizi Show TV'de yayınlanmış ve 4. bölümüyle final yapmıştı. Dizinin kadrosunda ise Berk Oktay, Şeren Şirince, Nursel İlis, Selenay Aktaş ve Anıl İlter bulunuyordu. Listemizin 11. sırasında Yıldızlar Şahid'in, hissi var. Bu da sadece 4 bölüm hayatta kalabilmişti. 2017 yılında yayın hayatına başlamış ve yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilba'nın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını süreç filmin üstlendiği dizinin ise Berk Cankat, Özge Gürel, Canan Ergüder, Mesut Akusta gibi isimler paylaşmıştı. Büyük beklentilerle yayına giren ve Star TV'de yayınlanan dizi sadece 4 bölüm sürmüş olup aynı yıl reyting yetersizliğinden ötürü ekran serüvenine veda etmiştir. Listemizin 12. sırasında ise Deli Bir Sevda adlı bir dizi var. Bu dizide 2017 yılında yayınlanmış. Sadece 4 bölüm hayatta kalabilmiş. 2017 yılında korcan Derinsu ve Cihan Çalışkan Türk'ün kaleme aldığı dizi Paster Film imzalıydı. Show TV'de yayınlanan diziyi Hakan İnan yönetmişti. Sadece 4 bölüm süren dizinin başrollerini ise Erkan Kolçaköstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Erkan Can ve Zafer Adiosu paylaşmıştı. Listemizin son sırasında ise yani 13. sırasında ise İkisini de Sevdim adlı dizi var. Bu dizide sadece 3 bölüm hayatta tutunabilmişti. Yapımcılığını Erler filmin üstlendiği dizi ATV'de yayınlanmış ve 3. bölümüyle final yapmıştı. Dizinin başörlerinde ise Burak Serdal Şanal, Amine Gülşe ve Erhan Yazıcıoğlu bulunuyordu. Dizinin eski moda olması fazlasıyla konuşulmuş, sosyal medyada epey bir muhabbeti dönmüştü. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videolar istiyorsanız yorumda belirtmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone olmayan varsa, abone olurlarsa seviniriz. Katıl butonuna da desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.